Selamlar arkadaşlar. Çok heyecanlı bir uzay yarış simülasyon... <gülüyor> uzay yarış simülasyon dediğimin hiçbirini içermiyor bu oyun bana <gülüyor> Say say da, say Romantizm. kurdu. <gülüyor> Görünüm aksiyon. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ol çok iyi rahatma tavala vurmaktan korkuyorum. <gülüyor> ya bahsetme. Demek istediğim nokta arkadaşlar, bu geçen izlemişsinizdir. Ee, Space Junkies diye bir oyundan ah. şey çektik. Ah biraz suratına <gülüyor> vurdum sanki kadarıyla. Adamları Bu yapıyorduk. da bugün e, bir oyun daha oynayacağız. Espor serimizin devamını getiriyoruz yani anlayacağınız kadarıyla. Ah yapamadım. <gülüyor> <gülüyor> devamını getiriyoruz hem de adamları e, tokatlayacağız gibi duruyor. Al, ya hadi. biz tokatlamayacağız da kim tokatlayacak can Ya. Aa! Çok attım. <gülüyor> o zaman savaşa geçelim mi diyorsun? O zaman şuradan atmamla beraber. O, sayı oluyormuş. Nerede <gülüyor> Aa burada kale var. Neyse. <gülüyor> bunu, ne bunu bunu bu, bunu bunu maçını... <gülüyor> daha bir daha kardeş neyse. <gülüyor> <gülüyor> VURMALAR <gülüyor> Neyse arkadaşlar yani... O zaman Oyunumuzda hemen hızlı bir şekilde geçiyoruz Tamamdır Hayır. Efendim adamların, adamların level çok yüksek abi dikkat et Harbim la Ya onlar Onlar bize Onlar bizlerle baş edemez Cerkhan Peki. Hadi avlayalım şu ezikleri Cakan. Hadi yapalım. Ah. On oh. delezik MVP bastım adam ha. <gülüyor> <gülüyor> Can bulmam lazım. Öldüm, MVP ateş yemeye ama olmadı Oldu mu? Mı? Oda mısın be? <gülüyor> Kablolar bağlandı <gülüyor> Harikasın Benim güzel bir silah almam lazım, güzel silahlara doğru gidiyorum <gülüyor> Ne var? I aldım aldım Lan <gülüyor> Ya ah be mermisi bitti değiştirmek istedim de adamlar güzel avladılar ya Cakan buraya onların kralı kim öğretmemiz lazım abi Aldın mı? Aldın mı? Anladım. Hadi çak! Aldın mı? Anladım. Ya duydun mu Oha ben çok hızlı toplanmışım ha. Abi benim silah ihtiyacım var. Silah ihtiyacım var hem de en acilinden. Düzgün ben bir silah olayım. gördüm gördüm gördüm. Adamı buldum ama... <gülüyor> ah be, ah be, ah be, abi kötü oynuyorum şu an. Cankan düştük birincilikten. Ben baya kötü oynuyorum. Ama düzgün silah çıkmıyor ya. Abi çıktı, üstüne düzgün silah var, açmıyor diyorum. Nerede? Olay be sapan. Cakan! Abi. öldür onu ah helalsin. Abi MVP basıp sapan kullanmak zor oluyor. Bana düzgün bir şeyler çıkması lazım. Bak de tabanca geldi başlangıçta ya. Ya şey. salak saçma pompalılar var. Ha şu güzel. Dolu etraf, dolu. Dur biraz da bana kalkan bırak. Cankan gel Ah gördüm <gülüyor> <gülüyor> Alabildin mi Cankan onu ya? Alamadın değil mi? Yapma be. Süper ya. Söyle abi. 900 Abi biliyorum ya. Çok kötü oynadım. Abi şunları bir daha ezmemiz lazım ya. Of. Kötü hissettik ya. Of. Bak ya. Ay bunu oynayalım, şey yapalım. Kaçacağımız? Bu elde oynayalım, kaçıyoruz. Boy, adamları Yenmem lazım. bir kere. Tamamdır. Üzgün oynayalım bunları, hadi. Tamamdır. Yalnız bir saniye, şeyi değiştireceğim. Karakteri değiştirdim ben de. Subaru bu al bunu. Subaru kuyum. Orbital Mine'da ezelim şunları Cankan Bu ezikler bizlere kıyasla hiçbir şey Hoop birbirimize yakın oynamamız lazım abi birbirimizi kaybediyoruz hep Ha bak yan yanayız mesela güzel bir şey bu Gel abi çabuk silah bulmamız lazım doğru düzgün bir şeyler falan dandım. Yani. 60. şuraya. Buldum. Neredes? Ah! Şey buldum bende. de. da Helalsin. Ama canım yok. Bende can bomb. Ah, arkada cama var şurada. Git şuradan can al. Ah be silahım bitti abi ya, Abi ben yaptım da ona o canı da silahım bitti Ulan ne bildiğin ne sıfır oynamışım bu ne, ne Abi ben taramalıyı bulmam lazım çok acil orada yapma ya iki kişi iki kişi dövüşüyorlar bir birine vurdum diğeri geldi öldürdü Cahkan buldum Hı. Öldürdüm ha, Kılıç çekti bana İkincisini de öldürdüm İstersin. Biraz toparladım gibi ha, Buldum bir tanesi oğlum. Abi ya elimde hiç silah yokken avladı beni biliyor musun? kılıcım vardı bir tek. Sniper geldi ya. Abi, sniper hiç sevmiyorum. Aha ikisini yeni gördüm. Cankan sen neredesin abi? Bak yine meneden geliyorlar üstümüze doğru. <gülüyor> Öldür ben. Hay helal <gülüyor> Ulan ben öldürdüm sandım ha. Tabancam yetmemiş cebimde bende niye bir şey çıktı çıkmadı. <gülüyor> Öldürdüm birini. Yalnız ölüyorum. Ah be cana gidiyordum. Öldürdü beni. Yaa. Helalsin. Ya neden cana gidiyorum ki? Yanıma can kit almışım. Can almaya çalışıyorum hala da. Yaaa yeah. <Gülüyor> Gördüm bak Öldürdüm, öldürdüm. 67'ye 67. Tabanca 67. da bayağı vuruyor haberin için. Vuruyor da... Sinan patlatarak öldürdüm! S sen mi öldürdün? Ee, İyi kazandık ya, kazandık abi son anda. Yes. <gülüyor> <gülüyor> alkış yapıyorum ulan Canken <gülüyor> güz, güz, o, o, oyunun, oyunun ilk yarısında hiçbir şey yanamamış olmam her ne kadar beni üzmüş olsa da derinden yaralanmış da olsam ateş etme lan! Ben de hızlı <gülüyor> <gülüyor> olamadım maçan maçtan. Lan ya. Ne yani, <gülüyor> n'apıyom kardeşim bunu... <gülüyor> öyle... yani... Şunu çekmek çok hoş kardeş. Hangisi? Şu şey işte ya, cam tüpü. Ya, bunu sen hiç bunu çekip ölmüşsem o kadar. Kardeş snap ya öyle çekmek için değil ya. Öyle çekmek için değil o. ne ne oluyor bir yerde evet. patlamalar oluyor. Ha onu ya bırak. Bırakırım. Aa, power Powr silahımı da alıp videoyu böyle bitireceğim. O Ay zaman ben de evet. hop. Benim ee, de en sevdiğim silah sniper oldu. <gülüyor> benim <gülüyor> bak ya. Benim en sevdiğim silah arkadaşlar şuradaki görmüş olduğunuz taramalı Silah. Ya benim favorilerim kesinlikle bunlar. Çünkü böyle beynine beynine beynine, beynine, beynine vuruyoruz. Abi, bak, bak. bak ya. Sen duale et abi. Sen duale et. Kardeş sen duale deyip sapladı öyle <gülüyor> ön Sana şans vermiyorum. Oh. Bacaklarını kestim kardeş. Neyse bak, arkadaş. Bak, bak, bak. Burada görüntüyle birlikte arka adamlar da şey demiş. Oyunumuzu desteklediğiniz için teşekkürler. Na, na, nasıl yapmışlar la o kalbi bir dakika. Böyle ben de izleyicilere atayım. Ha aldım. Bu da ben nasıl Şöyle şu şöyle he? Şöyle. Çok yapamamış olduğumu hissetsem de arkadaşlar. Ya. Yapsana. Yapsana. Ş Nap <gülüyor> ya kardeşim acımı değil de evet. neyse. <gülüyor> o zaman arkadaşlar kendinize iyi bakın. Evet. Şurada. burası iyi manzara bitirmek için. Aa, yani. harbiden baksana ne kadar evet. güzelmiş. Gemimiz evet. bir de var Şurada. <gülüyor> <gülüyor> Harşiver. Arkadaşlar o zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça Görüşürüz. Çane. Çane. <gülüyor>